Dur bir karışma Yazıyorum yine ben Derdi sayfalar ya Çekilmez insanlara Dur bir karışma Ölüyorum yine ben İçinde başlar telaş Diyor ki kado yavaş Dur bir karışma Yazıyorum yine ben derdi sayfalar ya çekilmez insanlara dur bir karışma ya. Ölüyorum yine ben içinde başlar telaş diyor ki kado yavaş Dur dostum köşe başları tehlikeli ah. her tarafta façalı insanlar ah. adımı soruyor baksana her köşe başında ya. ya Diyor ki kado nerede kado okulda mı hayır beni bulursun caminin arkasında ya Caminin arkası Ara ara ara hani kadu? Bulamadın deme sorun etme Bir gencim çözer sizin işinizi pompalı hı. Gece başlıyor mahalle sallama Ya silahlar çıkarsa herkes parlar Ufak bir silah pa, pa pa pa Yanlış anlama ay Yanlış anlama kendimizi tanıtma çabasında değiliz Bizi bilen bilir sadece yaptıklarımızla hı. övünüyoruz Adiyeler karakollar siciller pis Bize bulaşmak mı büyük bir risk bir Dur bir karışma